Filmin inşası açısından düşünmemiz gereken farklı yollar, yöntemler olabilir. Tabi burada da yine farklı ustaların, yönetmenlerin hatta film üzerine düşünenlerin görüşlerinden yararlanacağız. Film yapış biçimlerinden yararlanacağız. Bunlardan bir tanesi de Bu Pudowkin yaklaşımı açısından hikayeyi ön plana çıkartan yönetmenlerden. Tarihin en önemli yönetmenlerinden bir tanesi. Kendisinin bizlere sunduğu çok önemli üç basamaklı bir formül var. Bunlardan birincisi şuna karar verelim diyor. Çekimlerin içerisine ne olacak? Bunu belirleyelim. Çekimler hangi sırada dizilecek kurgusal olarak? Ve üçüncüsü de her çekimin perdede ya da ekranda tutulma süresi ne kadar olacak? Bu üçlüye lütfen dikkat edin.